Merhaba webtek takipçileri. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda biliyorsunuz piyasalar yangın yeri. Fiyatlar bir uçuyor, bir düşüyor. Bir yükseliyor, bir alçalıyor. Biz de böyle otururken dedik ki ne yapalım? Artık bizim yeni bir telefonumuz olsun diye düşünerek iPhone X sarı alalım, iPhone evet. 13'e kendi ellerimize çevirelim dedik. Bu kutuyu Çin'den getirttik. Kutunun içinde bayağı bir malzeme var. Şöyle içeriye doğru bir geçelim. Yine Oran abi'nin yanına geldik. Sana Orhan evet. abiyle ilk kez tanışacaksın. Şu an tanışacağım inşallah. Evet. Seveceğiz. Teknik servis ilk teknik servis tecrübesi Merdan'ın da. Bir görsün bakalım cihazın içi falan neler varmış. Neler yok? Bir geçelim içeri, Çin'den gelen kutudan neler çıkıyor onları bir görelim. Sonra da işleme başladım bakalım neler bizi bekliyor. Merdan'cığım buyur. Şimdi kutuyu bir açalım. Kutuyu. Öncelikle bu kutu üst düzey kaliteye evet. sahip bir kutu. İlk olarak telefonumuzu çıkarıyoruz. Şimdi bu elimde gövmekte olduğumuz kasa arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimde şu anda gövme çözme ve <gülüyor> Birazdan bu cihazın arkasına yerleştirilecek. Yani bu telefonun içini komple alacağız, bu telefonu aktaracağız. Ama bunu biz yapamayacağımız için Orhan abiye geldik, onu da şimdi dahil edeceğiz. Burada hatta kendisi. Yine Dinliyor be. şu an. <gülüyor> bu arada hani sadece işte kasası değişmeyecek. Bayağı içindeki her evet. şey kullanılabilir duruma kadar gelecek yani. Şimdi bu da. burada gördüğünüz de şu sticker'ımsı şeyler. Biri su geçirmezlik bandı. Şu ince uzun şeyler, pili yapıştırmak için kullanılan band. Şuradaki yuvarlak kısımda yine kablosuz şarj yeri için, şu kasanın içindeki bölüm için. Bu da galiba hediye olarak kılıf Bir de göndermiştir. kılıf göndermiştir. Bu kasayı Çin'den aldık arkadaşlar. Yani bildiğiniz Çin'den satın aldık, geldi. Bize yaklaşık maliyeti kasanın sadece. 500 TL bandında. Peki bunun işçiliği ne kadar abi? İşte o kısma da şimdi Orhan abi dahil edebiliriz. Bir pazarlık yaparız. Bu de 600 TL bir rakam olacak. Evet. Şekil gördüğünüz gibi bunların hepsi tek tek ayıklanıyor, <gülüyor> buraya aktarılıyor. Yaklaşık 200 saatimizde oluyor. <gülüyor> 3 saatlik işlemi sonunda peki bu telefonu birine götürsek bize mi? Bu iPhone 13 olmamış, bu iPhone 13 değil diye bir şey diyebilir mi? Bu işten azıcık anlayan biri anlamaz herhalde. Şöyle herkes arkasına baktığı Arkadan için anlamaz. muhtemelen anlamaz. Evet. Bu kasa birebir XR için yani buna herhangi bir X modeli ya da o iPhone 11'e 13 yapalım desek olmuyor değil mi? <gülüyor> Azime sana emanet, okey başlayalım abi. Hadi kolay gelsin abi. Cihazımızı bir teslim ediyoruz abi son kez böyle bir X'e bakıp buyur abicim bunu 13 olarak inşallah. Evet. İnşallah çalışır. Ben Çalışacak. de şu anda size arkadaşlar model numarasını vesaire zaten gösterelim videoya başlarken. Cihaz gerçekten iPhone XR. Herhangi bir oyun, herhangi bir sıkıntı yok cihazda. Kameraları çalışıyor, face idsi çalışıyor abi. Açalım! Ben cihazı alırken cihazın asla açılmadığını söylediler. Ben de bu arada kendim de kontrol ettiğimde açılmadığını ikna oldum. Bir de abi kontrol edecek bakalım. E, şu an ne oluyor abi burada? <gülüyor> daha rahat açılsın diye ısı bantlarını sıcaklıkla füce erimesini sağlıyoruz daha rahat şekilde çıkıyor. Abi yapma. Aman abi. Açılmış Anladım. mı? Açılmamış bence. Açılmamış mı diyorsun abi? Açılmamış. Açılmamış. Benim şöyle bir duruşum var abi burada biliyorsun senin yanında sohbet muhabbet. Zaten ilk kuralı. Evet. Buca Yancı. Oturuşu yaptım yine, yancı. Arkadaşlar, bu feraset, bu duruş, şu bakışlar... Çok zor. Böyle hatır işi için mi yapıyorsun hatır bu tarz şeyleri yoksa değiyor mu yani uğraşmanıza? Yok, hatır işi. <gülüyor> bir müşteri gelse böyle başına dikilse müsaade etmiyorsun değil mi? Hayır. Ne diyor? Ne diyorsun abi? Başımıza Söyleyemem. bekletmiyoruz diyorsun. <gülüyor> Başımızda, <gülüyor> bekletmiyoruz. <gülüyor> Başımızda yani Zaten şöyle böyle var ya, tam oradan istediği kadar bekleyebilir. Yani Orada sana, sana şu an abi. çık dışarıda bekle demek istiyor, farkında mısın? Arkadaşlar, bir çıkın. <gülüyor> tarafı işte aldığınız böyle boş kasanın parçaları aktarılacak. Tabi aldığınız şeyden kasadan demirleri falan çıkmıyor, onlar aktarılacak. O yüzden evet. gözüktüğü kadar da basit bir şey değil. Ne durumdayız abi şu an? Kasanın kendi filmine, gelen filmini aktardık. Artık geriye bir şarj soketi kaldı. Güzel. Ben böyle de kullanırım abi, sıkıntı yok bu arada. Al. Şimdi biz bunu yapıyoruz o zaman da ben bir şey diyeceğim sana. Evet. Mantıken yani, biz şu an illegal bir şey yapmıyor muyuz? Çünkü XR var elimde ama ben bunu 13'e çeviriyorum. Bu illegal değil mi? Şimdi şöyle eğer bunu gidip birine satmaya, kakalamaya çalışırsan evet illegal. O doğru. Şöyle bir durum var sadece. Eğer garantili bir cihaza bunu yapsaydık telefonun garantisi patates olurdu. Bu... Ama biz suç işlemiyoruz yani. Yok hiçbir yani. suç yok abi. Öyle bir şey tamam, yok yani. yani sonuçta tamam. kendin kendini isteyin değil mi abi yani kendini yani mutlu etmek için. Yani yani tamamen legal bir şey. Evet. Yani iş bittiğinde göreceksiniz. Ekrandaki bombeden Oluyor. Hani 13 olmadığı çok belli olacağı için bunu böyle masanın üstüne ters çevirip koyunca anca benim iPhone'um 13. Güzel olacak, çok güzel olacak. Kılıfını da takacağız üstüne, devam edeceğiz burada. Evet abi. Şimdi... Sen bayağı moda girdim bu arada abi. Oturdun abi. Tabii ben olacak. çözeceğim. Bugün bu işi öğreneceğim. Ozan şimdi bize neler yaptığını bir anlatsın arkadaşlar. Arkadaşlar Buyurun. şöyle yaptım. E, soketleri aktardım. Şimdi soketler bitti. Titreşim motorunu da taktım. Gördünüz siz zaten yani. aramızda laf olmaz. Onu da abi. taktım mı. NFC'yi okuyacak kablosuz şarj gelecek. Evet. Olay bitecek orada. E, i̇şin şakası bir yana alt bölüm bitti. Üst bölüm gerçekten bayağı bir zorladı. Şimdi yukarıya kamera takıldı. Şöyle Merdan'ın eline vereyim. Hiç görmedi daha ama çakma kamerayı görmüştü. Bilmiyor olsam mesela ayırtlenebilir misin normalde? Abi ben. Dikkatli bakıldığında ayırt edilebileceğini düşünüyordum ama çok hafif, çok hafif belli oluyor ama bence bayağı başarılı. Net çok Uğraşan, detaylı, evet Uğraşsan evet. anlarsın değil mi? Uğraşmak lazım, bayağı başarılı ya. görünüyor. Bu arada arkadaşlar işlem başlayalı yaklaşık e, 3 saat abi, olmak saat üzere. üzere. Olmuş evet. mu o kadar? Gündüz Oldu abi. Gündüz başladık, akşama bitireceğiz herhalde hava, hava kararıyor içine. Bayağı Hı zahmetli bir olur. iş, gerçekten çok zahmetli bir iş. Devam edelim bakalım neler olacak. İlmek üzere mi şu an gerçekten? Evet şu anda pilin bantlarını takalım. Kardeş <gülüyor> bu sefer son dedim. İnanmak istiyorum artık. Bu pil bandı önemli değil mi abi? Evet. Ya bunu böyle çift taraflı bant falan yapıştıranlar var, ne düşünüyorsun bu konuda abi? O da tutuyor, tuttuğu sürece sorun yok, hayal gücüne kalmış. Oyla yapıştırırsın da sökerken pil patlayabilir elinde. Elmayı görürsek okey mi her şey? Bilmiyorum. Öncelerimize inanıyor musun zaman? Ben Orhan abiden şüphem yok. Benim de Kesinlikle. iyi öğrettiğimi düşünüyorum bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Elma göründü arkadaşlar. Evet. Elmadan ileri gidemeye arkadaşlar. Hoppa. Hadi bakalım. Geldi mi? Geldi. Haydi, olsun. Mı? Çok güzel. Şimdi seslerimiz var. Siz deneyin isterseniz. Da, buyurun. Tamam, kaymak gibi olmuş tuşlar ha. Bakın arkadaşlar, kilit tuşu çalışıyor. Burada arada çıtır çıtır sesleri geliyor yani, evet. baya net oturmuş. Face ID ve tuşlar okey yukarıdaki ses kilit tuşu da Aynen. bayağı bayağı Flaş'ı şey çok... olmuş acaba merak ettim. Ee, şöyle flaşı evet onlar ayrı yollamışlardı. Flaşa açtım. Şöyle hemen gösteriyorum. Yani parlaklık farkı çok fazla. Ee, bayağı bariz bir şekilde bu daha beyaz mesela bu daha sarı. Avantajlı olabilir, dezavantajlı olabilir bu. Çok da çakma gibi durmuyor aslında yani. Yok yok. Yani. Yani. Hakkını yememek lazım evet. yani. Bayağı. Bir de kamerasını denesersin abi. Bir aç kamerayı bir selfie yapalım birlikte. Şöyle önce bir arka Orhan kamera deneyelim. Çekelim. Orhan abimizi deneyelim. Evet. O kadar yaptın abi. Helal abi. Gayet güzel olmuş abi. abi. Eline sağlık. O artık su son dokunuşu yapalım. Buyurun. Haydi bakalım abi. Çile diyebilir miyiz abi bu iş için? Diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de, de. İstersen <gülüyor> diyebilirsin yani. 4 saatler uğraştığı için artık çile gibi oldu Orhan abi için. Ben şunu alabilir miyim peki abi? Tabii. Abi özür dilerim. Bence kırmızı kasayı da alır. Evet, Ozan. Bugünkü emeklerinden dolayı evet. bu kasayı sen bence hak ettin abi sonuna kadar. Teşekkür ederim, bunu sağ ol. Bunu hatıra olarak saklamak ee, istersen. Tabii ki isterim. İçini bulamayınca abi, kasasını alalım dedik. Bir i̇şte de kasası kaldı arkadaşlar, yapacak bir şey. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ne demek, ne demek. Eyvallah. Ben şöyle bir şey desem, şimdi ben bunu beğenmedim abi. Ben geri orijinal kasamı geri istiyorum. <gülüyor> Zaten orijinal kasayı geri veriyoruz. Yok hayır, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bütün işlemi tamamladık. Telefon elimizde çok güzel bir şekilde görünüyor. Ozan ne düşünüyorsun abi? Valla güzel bir e, cihaz oldu. Sadece hmm. şurada içerideki kırmızılığı görünce bende ufak bir anı canlandı. Bir araba bakmaya gitmiştim beyaz renkte. Ön tamponuna bakarken kontrol ederken içten bir baktım <gülüyor> kırmızı abi. adamlar çıkma tampon takmışlar ama iç kısmını boyamamışlar. Bizim cihazda tam olarak öyle oldu. Ama çok da güzel oldu gerçekten. Elinize sağlık. Hem Salim abi hem Orhan abi ikisi birlikte yaptılar. bayağı çünkü uzun sürüyor işlem. Arada bir yer değişiyor ettirdiler. Birinin bıraktığına diğeri devam etti. Toplamda da 4 saate aşkın bir sürede havada karardı tamamen. Kamerası çalışıyor. Pseydeliği çalışıyor. çalışıyor. Şu kılıfı da e, istersen takalım Ceviz. Evet. Takalım abi. Son noktayı da koyalım. İçinden çıkan kılıfı 6.1 inçlik. Şöyle koyayım, e, koyalım bakalım takalım. nasıl oluyor. Çok hafif bir ekranda bir bombe var. Bombe var. Başka da hiç kimse yani anlamaz yani ilk bakışta. İkinci hiçbir bakışta anlamaz yani. Evet. Yani şu kılıfı takınca da aslında e, Bak kılıfı oldu. taktığımızda o şeyi de yok ettik şu ama çıkıntıyı da yok etmiş evet. olduk. Bu yüzden biraz daha Elimizde durdu. Arkadan baktığınızda gerçekten anlaması inanılmaz zor. Ama iPhone 13 ailesindeki küçük çentik yüzünden olay patlıyor aslında evet. bakarsanız. Çünkü Şu kısımda direkt... patlıyor telefon. Aynen öyle. Çentik kocaman bir çentik olarak karşımıza çıkıyor ki ekran kasa oranı da çok büyük. Abi tekrar elinize sağlık. Aynen. Sabrınıza elinize sağlık. sağlık. Bayağı bir yorduk bugün bunları evet, arkadaşlar ama sağ olsunlar bayağı çektiler bizi Aynen yani. abi de Cep Teknik 35 diye Instagram'da aratırsanız arkadaşlar kendisine ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bu konuyla da başka bir konuyla alakalı diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sen mı yaptın oğlum? Abi herkes aynı şey söylüyor son günlerde de yani. Ya, Her zaman ya. halinde.